Herkese merhabalar en çok merak edilenlerden biri altın iğne nedir altın iğne Evet altın ve iğne bunu hepimiz biliyoruz ama aslında bunun gerçek adı fraksiyonel radyo frekans enerjisinin Golden Needle'larla cilt altına verilmesi nasıl veriyoruz peki fraksiyonel radyo frekans nedir cildinize yararlı olabilecek uyarılar Tabi cilt altındaki bağ doku hücrelerine, kolajene, elastine ve deri altındaki matrikse iyi gelecek kadar derine ulaştırılacak kadar e, enerji impulsları 24 karat altın iğnelerin uçlarında bu kısma doğru verilir. Bunu yaparken ufak e, böyle altın iğneler kullanırız. Altın iğneler 49-64'lü olabilir. Çıkış yerlerinin senkronlarını ayarlayabiliriz. Ve cildimizin içine ufak ufak böyle ışıklar çıkartarak girer çıkar, girer çıkar. Her girdiğinde cildin altındaki sorunlu kısımları yok eder ve yerlerine yeni kolajen oluşmasını sağlar. Peki, hangi durumlarda kullanıyoruz altın iğneyi? Akne sıkları. Gençliğimizde çok akne olabiliriz bir Birçok akne skarımız olabilir. Bunları tedavi etmek için maalesef bazılarımız sigara kullanabilir ya da güneş ışığından çok fazla maruz kalmıştır ve ciltleri kabalaşmış ve çapraz kırık dediğimiz ciltlerine böyle baklama dilimi şeklinde birçok kırışık, derin veya yüzeysel kırışık bulunabilir. Cilt yüzeyleri kabalaşmış, kalınlaşmıştır. İşte sigaracılar için de en iyi tedavilerden biri gene altın iğne'dir. Bir diğeri sıkar, yanık izleri, tırnak izleri e, asla geçmeyecek böyle ciltte süçe izi gibi e, çökük çökük izler bunların hepsi gene altın iğne tedavisine çok güzel cevap. Altın iğne e, bunun dışında kolajeni aktive ederek cildi gençleştirir. Anti aging etki yapar. Sıkarlara iyi gelir. Cildinizi aydınlatır. Ufak sarkmaları oldukça düzeltir. İnce kırışıklıkları açar. Cildiniz oldukça canlı, parlak ve güzel durur. Ne kadar aralarla yapılır? 2 ya da 3 hafta aralarla en az 3 seanslık tedaviler. Tedavi modeli doktorunuza danışılarak düzenlenir ve kalıcı olarak cildinizdeki birçok kusurdan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Herkese sevgi ve selamlar.